Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte üniversiteler hakkında yaşanan son gelişmeyi aktaracağım. Bildiğiniz üzere YÖK, 1 Ekim'den sonra üniversitelerin başlamasını istemişti. Fakat bu son haftada özellikle koronavirüs anlamında birçok gelişme yaşadık. Bunlardan en basiti bir bilim kurulu toplantısı oldu. Akabinde ülkede çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar neydi? İnsanların toplu halde bir araya gelmesini önlemekti. İşte düğün, sünnet merasimleri ve benzeri şeylere kısıtlama getirilmişti. Ben o haberden sonra bir tane video yayınlamıştım. Ve o videoda muhtemelen üniversitelerinde ara vereceğini yani yüz yüze eğitimin yapılmayacağını belirtmiştim. Birçok video hazırladım bu yönde ve evet, hepsinde görüşüm böyleydi. Öte yandan bu yaşananlardan sonra bazı üniversiteler güz döneminde e, online yapacaklarını duyurmuştu. Yani güz döneminde yüz yüze eğitim yapmayacaklarını duyurdular. Akabinde bugün e, 3 Eylül gece saat 11 sularında YÖK e, yeniden bir açıklama yaptı. Bu kararı kendimiz vermedik. Sağlık Bakanı'na danışarak verdik diye başlamıştı bu kararname. Ve bu kararnamede teorik derslerin yüz yüze yapılmasına müsaade etmediklerini yani teorik derslerin yüz yüze olmayacağını, online olacağını söylediler. Ek olarak önemli uygulamalı derslerin de yüz yüze yapılabileceğini, fakat bu konuyu üniversitelere bıraktığını, eğer yüz yüze yapılacaksa uygulamalı dersler, koruyucu önlük, siperlik, maske ve eldiven gibi Covid-19 tedbirlerine uyulması gerektiğini beyan ettiler. Benim görüşümce bu doğru bir davranış yani güz döneminde en azından uzaktan olması biraz daha iyi olacaktır. Diğer dönem için, bahar dönemi için henüz bir açıklama yok. Fakat güz dönemi uzaktan olacağı benziyor bu açıklamayla birlikte. Ek olarak da üniversiteler uygulamalı derslerin yani o tıp fakültesi mühendisliklerin uygulamalı dersleri, önemli olan derslerini Yüz yapabileceklerini fakat çeşitli önlemler eşliğinde bunu yapmaları gerektiğini belirtti. Ek olarak da ilerleyen günlerde çeşitli bölgelerdeki vakalar azalınacak. Yani bu ne demek? Şehirlere göre eğer vaka sayısı az ise hibrit eğitim sistemine geçilebileceğini söylediler. Bu ne demek oluyor? Üniversitelerdeki mevcut seyreltilecek ve bütün sınıflar, bütün kampüs aynı anda okula giriş yapamayacak. Yani belirli günlerde belirli bölümlerde artışlayabilecek. Böyle de bir şu anda senaryo söz konusu eğer biraz vakalar hafiflemeye başlarsa böylelikle de açabiliriz diyor. Şu anda 1 Ekim'de okulların açılacağını vurguladı. Yani ağırlıklı olarak yüz dönemi online şekilde yürütülecek. 100 eğitim olsaydı eğer havaalanlarında ve otogarlarda yaşanılacak büyük ölçütteki yoğunluk ve yurtlardaki fazla sayıda öğrencilerin kaldığı odalar ve işte o yurt çevresi veya yurt içindeki çeşitli Temaslar engellenemeyeceği için muhtemelen böyle bir karar alınması daha doğru olmuştur diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı aşağıya bırakarak bu konu hakkındaki fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Bu süreçteki yaşanan bütün gelişmeleri an an bu kanaldan sizlere yansıttım. Sizler de bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi en azından bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoya kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.